Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. DJI'nin OM5 isimli ki kutusunu ve kendisini de masanın üzerinde görüyorsunuz. Gimbal'ını bu videoda sizlerle inceleyeceğiz. Şimdi gimbal deyince hemen aklınıza ne geliyor? Belki bilmeyenler vardır. Bu konuda mutlaka bir bilgi vermem gerekiyor. Gimbal, video çekebilen cihazların titreşimini engellemek için geliştirilmiş bir aksesuar. Bunun farklı farklı varyasyonları var. Yani telefonlar için olanları var orta ve giriş seviyesindeki video kameralar için olanları var. Ya da çok profesyonel e, makineler için olanları da var. Hatta eskilerden belki hatırlayanlar vardır. Böyle sinema sektöründe vücuda takılan cihazlar vardı. Onların aslında daha basit ve daha uygun fiyatta olanları olarak da düşünebiliriz gimbalları. Şimdi gimballar genelde 2 ve 3 eksenli olmak üzere iki farklı türde e, o piyasada bulunuyorlar. A, ağırlıklı olarak iyi olanları 3 eksenli oluyor. Yani X, Y ve Z eksenindeki titreşimleri en engelleyen cihazlar oluyor. DJI'nin OM5 ürünü de 3 eksenli bir model. Ee, isminden anlaşıldı ya da şu anda ekranda da gördüğünüz gibi aslında bu ürün bir e, telefonlar için geliştirilmiş gimbal. Şimdi telefonlar için gimballar ayrı oluyorlar. E, fotoğraf makineleri, video kameraları için olan gimballar da genelde ayrı oluyor. Elbette siz bir Kameraya takılabilen yani içine kamera takılan bir gimbalı fotoğraf makinesinde kullanabilirsiniz ama anlamsız olacağı için cep telefonları için ayrıca bir cihaz da geliştirmişler. Şimdi bu ürün her zaman yaptığım gibi ben bir fiziksel görünümden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada böyle birkaç parça görüyorsunuz ama bunlar çıkartılabiliyor. Şöyle ayağını çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ayak kısmını ayrıca tutuyoruz. İstersek de şöyle bir güzellik de var. Bu arada şöyle boyutunda da şu anda görmüş olduğunuz gibi uzatabiliyorsunuz. Yani şöyle, şu şekilde veya bu şekilde de bu cihazı kullanmanız mümkün. Ee, önemli bir farkı var önceki modellerden. Şöyle bir e, telefon için tutacak için şöyle ayrı bir aksesuarımız var. Bunu telefona takıyoruz. Herhangi bir telefon takıp sonra buraya manyetik olarak yapıştırıyorsunuz ve cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Bu arada OM5'in önemli bir farkı daha var. Şu şekilde katlanabiliyor. Şunu çıkartalım da daha rahat olsun bu iş. Şöyle kenara kaldırdık. Bakın şöyle yapıyorum ve bu şekilde katlanarak cebinize giriyor ve çok da küçük ve hafif fazla da bir yer kaplamıyor. Bunun dışında hemen hemen tüm özelliklerden de değindim. Cihazı açtığımız zaman şöyle bir açayım ben. Şöyle, tut, şöyle tutmamız gerekiyor. Tuttuğumuz zaman ön tarafında bir tane büyük dairesel tuşumuz var. Burada kamera hareketlerini yani gimbalın kafasının hareketlerini ileri geri sağa sola gibi yani yukarı aşağı ve sağa sola gibi ayarlıyoruz. Kayıt tuşumuz burada. Ön kamera arka kamera tuşumuz yine burada iki tane tuş var. Yan yüzeyde ise zoom girme ve zoom çıkma tuşumuz bulunuyor. Hemen onun yanında ise açma kapama tuşumuz var. Ön tarafta daha doğrusu bize göre arka tarafta mı şu anda kameraya göre ön tarafta böyle bir tetik gibi bir şey var. Bu tetikle de cihazın, e, kameranın farklı özelliklerini, birazdan detaylarına değineceğim. DJI MIMO isimli bir uygulaması var DJI'nin. Onun üzerinden farklı özelliklerde de yine bu tetik yardımıyla kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu fiziksel görünümden sonra ekranda ben teknik özellikleri göstereceğim sizlere. DJI OM5 bir çeksenin titreşim engeleme özelliği sunan bir gimbal, manyetik telefon tutucusu var. Katlanabilir bir tasarım var. aktif Track 4.0 özelliği var. Teleskopik tasarım gösterdik zaten. Dynamic Zoom Spinshot gibi özellikler sunuyor. MIMO uygulaması üzerinden kullanabiliyoruz. 6 saat pil ömrü var ve 1600 TL'de bir fiyatı bulunuyor bu modelin. Şimdi biraz da kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Şöyle e, takalım aparatımızı. Bunu niye takıyoruz? Bunu takmaz zor değilsiniz bu arada ama ben hani size hem göstermek hem de ayarlarını daha rahat yapabilmek adına bu şekilde bir e, yapmayı daha uygun gördüm arkadaşlar. Şöyle telefonumuzu bu şekilde takıyoruz. Kameranın olduğu tarafa gelecek şekilde Şöyle sarı bir işareti var burada Kameranın olduğu tarafa gelsin şeklinde diyor. Bunu takıyoruz Taktık şöyle de yaptık Bunu nasıl taktığınızda çok önemi yok Şu anda zaten kapalı olduğu için bir sorun yok Şimdi açınca cihazı bakın açıyoruz Açıldı ve kendisi otomatik olarak gerekli düzenlemeyi yapıyor. Bu arada açtığımız zaman, onu da detaylarda size göstereceğim, bir pil durumunu da gösteriyor. Şu anda mesela burada 3 işaretimiz var, ledimiz var, bir tanesi yanıp sönüyor. Yani %75 civarında bir pilimizin de olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde tutarken şöyle sağa, bakın şöyle sola, öne... Ve arkaya doğru belli bir açıda kullanabiliyoruz. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Peki kullanımı nasıl? Şimdi telefonun kendi kamera uygulamasını kullanırsanız bu düğmenin bir kısmı çalışmıyor. Yani zoom girme, kayıt yapma gibi şeyleri kullanamıyorsunuz. Sadece yani gimbalın hareketlerini belirleyebildiğimiz şu düğme çalışıyor. Ama isterseniz kendi, telefonun kendi kamera yazılımını kullanabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama bu cihazı aldıysanız benim kişisel önerim DJI MIMO uygulamasını yükleyip onun üzerinden kullanmanız gerekiyor. Onunla kullandığınız zaman da şöyle bir güzellik oluyor arkadaşlar. Zoom girmek, zoom çıkmak, kayıda başlatmak, kayıda durdurmak gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Fakat biz yaptığımız denemelerde mesela telefonun kendi kamerasıyla çok daha, bir tık daha iyi sonuçlar aldık açık söylemek gerekirse. Ama DJI kötü vermedi fakat... Telefonun kendi kamerası, ki bu arada birkaç farklı telefonla denedik. Telefonun kendi yazılımı, yani titreşim anlamında daha iyi sonuç verdi. Ama mesela yüz tanıma gibi özellikleri kullanmak istiyorsunuz ki ActiveTrack 4.0 burada devreye giriyor. Mutlaka mutlaka DJI Mimo'yu açmış olmanız gerekiyor. Şimdi az önce anlattım arkadaşlar, aktif yüz takip özelliği vardı. Şimdi bunu aktif etmek için birkaç farklı yöntem var. Mesela ön kamerayı açtığınız... Yüzünüzü böyle parmağınızla seçiyorsunuz oluyor. Ya da şurada bir tetiğimiz var dedik. Bu tetiğe bastığımız zaman bir yeşil böyle bir kare çıkıyor. Yüzümüzü takip ediyor. Şimdi ne olacak? Bakın göstereyim. Şöyle dönüyorum. Kamera beni takip ediyor. Bir daha dönüyorum. Yine kamera beni takip ediyor. Bu şekilde mesela bir şey anlatıyorsunuz ve sürekli dönmek zorundasınız. İşte böyle yaparak işte kameranın sizi takip etmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle çevirdiğimiz zaman da. Şöyle iki kere yaptığımız zaman da gördüğünüz gibi e, yataya geçmiş oldu. Ve yatayda da takip var bu arada bakın. Şöyle göstermiş olayım. Yatayda da yine cihaz beni takip edebiliyor. Bu güzel bir özellik. DJ'in farklı modellerinde vardı. Osmo Pocket serisinde de filan da var olan bir özellik de bu. Kamera sizi e, takip ediyor. Yani daha doğrusu gimbal bizleri takip ediyor. Biz şimdi birkaç tane daha e, örnek e, kayıt da yaptık. Hem gimbalın kendi yazılımı yani DJI Mimo üzerinden yaptığımız kayıtlar hem de normal kameranın kendi yazılımı üzerinden yaptığımız kayıtlar var. Bunları bir izleyelim daha sonra videomuza devam edeceğiz. <gülüyor> Thank you very cihazın üzerinde bir pil var tabi ki bu tarz cihazların hepsinde olduğu gibi pil olmak zorunda 6 saate kadar şarj olabiliyor hemen yan yüzünde bir tip C bağlantı yuvamız var ve bu bağlantı yuvası üzerinden biz bunu şarj ediyoruz ve 6 saatte bence çok iyi yani non stop bile yani hiç durmadan bile çekim yapsanız uzun saatler boyunca sizi çekebilecek ya yani pil, pil tarafında sizi yarı yolda bırakmayacak bir cihaz diyeceğim OM5 şimdi bu kimler için uygun olabilir? öncelikle ondan biraz bahsetmek istiyorum özellikle TikTok, işte instagram ...Facebook, Twitter gibi ortamlar, sosyal medya ağları için içerik üreten ve çok aşırı profesyonel olmayan kullanıcı için bence biçilmiş kaftan. Ama siz çok profesyonelseniz zaten mutlaka mutlaka bir gimbalınız vardır ama o gimbal daha çok fotoğraf makinesi veya video kamera için kullanılır. O bakımdan bu belki sizi yeteri kadar tatmin etmeyebilir. Çünkü kameranın günün sonunda kameranın yazılımına birazcık veya kameranın kalitesiyle doğru bir kalite alabiliyorsunuz. Tamam titreşim anlamında bir şekilde sorun çözülmüş olsa da kamera kalitesi anlamında bir çözüm alıyorsunuz. O bakımdan benim önerim böyle daha çok sosyal medya için içerik üretenlerin mutlaka mutlaka bir bakması gereken cihaz olduğunu söyleyebilirim ama profesyonel için belki yeterli olmayabilir ama onlar da kullanabilir bu arada ben kullanamaz demiyorum ama onların zaten farklı cihazları vardır diye söylüyorum yoksa hani o profesyonel kullanmasın sadece yarı profesyonel veya amatörler kullansın gibi bir algı olmasın Fiyat tarafına gelecek olursak DJI OM5'in biz bünceye mi çektiğimiz start fiyatı 1699 TL civarında idi. E fiyatının da hani sunduklarına göre anlatacak olursam hani pil ömründen işte katlanmasına uygulamasının güzelliklerinden ve diğer fonksiyonlarına kadar baktığımızda normal olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz böyle içerik üretiyorsanız bu alanda da çok büyük olmasa da belli bir oranda geliriniz varsa yatırım yapılabilecek bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor DJI OM5. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili teknolojioku.com takipçileri. Bu videoda sizlere DJI OM5'i anlatmaya çalıştık. Olur ya. Bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda buluşmak üzere demeden önce sizlerin hepinizi aynı zamanda teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Orada da çok güzel haberler, çok güzel çeklerle karşınızdayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.